Evet bu bölümde sizlere döküman nasıl paylaşılır, nasıl şekilde paylaşılır bunlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle dökümanı paylaşmanın birkaç yolu var. Ee, yukarıda sağ tarafta görünen paylaş ikonuna tıklayarak dökümanı isterseniz belli bir mail adresiyle yani şu şekilde belli bir mail adresiyle düzenleyen, görüntüleyen veya yorumcu olarak paylaşabilirsiniz. Ee, i̇kincisi bu tabi güvenli olan bir yol İkincisi herkes açık bir şekilde bunu paylaşabilirsiniz ee, Paylaşıp Görüntüleyen e, Yorumcu veya düzenleyen olarak paylaşabilirsiniz mesela bağlantıyı kopyala dedim ee, Şu şekilde Tıkladığımda Şu an o dokümanı Bakın salt görüntüleme diyor herhangi bir değişiklik yapmadan herkes açık bir şekilde görüntülemem mümkün Evet ee, bir de mesela bu dokümanın aynısının kopyalanmasını istiyorsanız şuradaki e, en sonda yaz yer alan edit kısmı yani düzenlamın anlamına gelen kısmı Copy diye değiştirerek kopyasını da oluşturma imkanına sahipsiniz Bunu tabi yapmanız için Şöyle söyleyeyim Üye girişi e, Yapmış olmanız gerekiyor Dökümanın aynısını kopyalayıp kopyasını oluşturmanıza imkan sağlıyor bu e, bu nerede kullanılır mesela siz hazır bir şablon oluşturduysanız bu şablonu başkalarının kullanmasını istiyorsanız e, Bu şekilde e, Kopya Olan linki paylaşabilirsiniz Şimdi Bir de dökümanı bu şekilde paylaştıktan sonra isterseniz, e-posta olarak da dosyaya basıp e-posta olarak gönder deyip e-posta ile birine gönderebilirsiniz e, Veya indir deyip Microsoft Excel formatında, PDF, open document formatında, pdf formatında, web sayfası formatında, csv formatında ve tsv formatında indirebilirsiniz. Normal bir Excel çalışmasını bu şekilde de Excel çalışma olarak kullanabilirsiniz. Bir başka nokta ise paylaşma seçeneği. Başkalarıyla paylaş az önce gördük. Bir de webde yayınlama kısmı var. Siz bu dökümanı web üzerinde yayınlayabilirsiniz. İster dökümanın tamamını ister belli bir sayfasını e, burada e, yayınlayabilirsiniz. Yayınla dedikten sonra web sayfası olarak yayınla dedim. Ve bize bir bağlantı linki oluşturdu. Bu linke bakın tıkladığımızda nasıl bir şey karşımıza çıkıyor. Bakın bütün sayfanın. Bütün dökümanın sayfaları ayrı ayrı olacak şekilde bir Web sitesi şeklinde karşımıza çıktı Gördüğünüz gibi Bu şekilde webde yayınlamanız mümkün hatta Bu yayınladığınız içeriği bir html Kodunu alıp şu an kopyaladım Ctrl C ile Bir Google site oluşturdum Bunu kendi sitenize eklemeniz de mümkün Mesela şöyle ekledim siteye Evet dokümanı bu şekilde kendi Bir blog sayfanızda Wordpress sayfanızda veya Google site üzerinde e, Bu şekilde yayınlayabilirsiniz Evet aşağıda sayfalar da yer alıyor e, Yani Dokümanı paylaşma seçenekleri de bunlar e, Herhangi bir e tabloyu bu şekilde Paylaşabilir ve Buradan da isterseniz Yazdırabilirsiniz Evet Google e tablolarla alakalı bilinmesi gereken temel bilgiler bunlardı. Bundan sonraki kısımda sizlerle artık proje örnekleriyle e tabloları daha da içselleştirmeye çalışacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.